Merhaba. Topluma hizmet dersi kapsamında Kızılay'da gönüllülük faaliyetimi gerçekleştirdim. Topluma hizmet dersini almadan önce herhangi bir kurum ya da kuruluşta gönüllülük yapmamıştım. Bu yüzden hangi amaçla gönüllülük yapmalıyım, hangi kurumu seçmeliyim kararsız kaldım. Uzun bir araştırmadan ve karar verme sürecinden sonra arkadaşlarımla birlikte Kızılay'da görev yapan kişilerle konuşarak WhatsApp gruplarına alındık. Bu grup sayesinde gönüllü desteğine ihtiyaç olan birimlerden haberimiz oldu. Gönüllülük kapsamında bağışların kayıt formu doldurmalarına yardım ettik. Eksik olan kısmın olup olmadığını kontrol ederek tamamlamalarını istedik. Kan bağışı yapılması için çağrışımlarda bulunduk. Gönüllük sürecinde üzüldüğümüz, mutlu olduğumuz, şaşırdığımız bir sürü anılarımız oldu. Bir amca, bizim birimimize gelerek eşi için kan bağışı istediğini söyledi. Birkaç defa anons yapıldığı halde bağış için gelen yeteri kadar insan olmadı. Bu süreç içerisinde amcanın sürekli birimler arasında gelip gitmesi, sık sık yanımıza gelmesi ve bize bir umutta geleni olup olmadığını sorması bizi çok üzmüştü. Sorularının karşısında olumsuz cevap vermek bizim için çok zor olmuştu ve o gün bu olan etkisinden çıkamamıştık. Kızıday'da 18 yaşını dolduran kişiler kan bağışı yapabildiği için yaşı 18 olmamış çocukların bizim önümüzden geçerken ilgili bize ve kan verilen bakmaları bizi şaşırtıyordu. Kan bağışı yapmayı çok istediklerini söylüyorlardı. Hatta 18 yaşını doldurduğunda kan bağışı yapmak hayalimdi. diyerek hemen gelen kişilere karşılaştığımızda da çok şaşırmıştık. Kızlarla kan bağışı yapabilmek için bazı şartlar var. Bunlardan birkaçı önceden de dediğim gibi 18 yaşının doldurulması gerekiyor. 60 yaşını geçen kişiler eğer daha önce kan vermişse verebilir ama ilk kez kan veriyorsa veremez. Ameliyatın ve dövme, kulak deldirme gibi uygulamanın üzerinden 1 yıl geçmiş olması gerekmekte. Bu şartlar ile ilgili çok fazla soru sorun oluyor ve biz de hepsini cevaplamaya çalışıyorduk. Günlük sürecimde topluma iç içe olmak ve çok farklı insanlara yüzle gelmek benim için farklı bir deneyim oldu. Birimdeki ablalar, abiler bizlerle ilgilendiler, yardımcı oldular. Çok güzel bir ortamdı. Bu süreci yaşadığım için mutluyum.